Tüplerimi görebilecek misiniz bilmiyorum. Böyle bir renk katayım dedim. Değişiklik yapayım dedim. Neyse tipim iyi mi? Valla böyle. Saçlarımı yarım yaptım sevmedim. Neyse bu kadar. Öf <gülüyor> saçmalıyorum artık. Tamam başlıyorum. Aloha. Bugün sizlere sonunda iki kitap önerisiyle geldim arkadaşlar. Daha doğrusu öncelikle Haruki Murakami'yi sizlere bir anlatmak istiyorum. Hani kimdir böyle çok kısaca. Ondan sonra benim son zamanlarda okuduğum iki kitabı var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bir de gerçekten böyle yani son birkaç aydır özellikle yemedim, içmedim. Hep sinemaya gittim. Ben böyle sinemada film seyretmeye bayılıyorum. Ya da evimdeyken işte dizi ler izledim. Filmler, belgesel filmler izledim ve bir yerden sonra da artık gına geldi demeyeceğim ama gerçekten o kadar çok dizi, film, belgesel film izledim ki hani size de izlediklerimi böyle paylaşayım diye herhalde bir siz böyle tabii ki hani ardarda arda izlemiyorsunuz hani onları böyle stoklu ara ara ee, yani bir işte izlediklerim videosu girince arada başka videolar da oluyor. Ama ben ard arda 3-4 tane izlediklerim videosu çektim ve biraz şey oldum. Hani ben olsam hani Kardelen yemiyorsun, içmiyorsun, hep bir şeyler mi izliyorsun falan derdim yani. Neyse ama sonunda kitap önerisi videosu da gelmiş bulunmakta. Bugün size dediğim gibi hani okuduğum iki kitabından bahsedeceğim. Haruki Murakami'nin ilk bu Dans Dans Dans kitabını okudum. Sonrasında da bu Sputnik sevgilim. Belki aranızda zaten bilenleriniz vardır. Bu iki kitabı bitirdim. Bunlara geçmeden önce arkadaşlar Haruki Murakami kimdir diye soracak olanlarınız varsa ya da kendinizde bu yazarla tanışmamış olanlarınız varsa öncelikle bir kendisinden bahsetmek isterim. Bu arada arka tarafımda hani yanağımın içini 4-5 kez yemek yerken farklı günlerde ısırdığım için inanılmaz bir af çıktı diyeyim size ve konuşurken biraz zorlanıyorum. Gerçekten böyle konuşmamda bir tuhaflık olursa ondan dolayı bilginiz olsun diye parantezi açtım kapadım. Şimdi... Haruki Murakami 12 Ocak 1949 yılında Kyoto, Japonya'da doğdu ve 1986-95 yılları arasında da Avrupa ve Amerika'da yaşamış. Çocukluğundan beri yazmaya ve edebiyata zaten inanılmaz bir ilgisi varmış. Bunun yanı sıra 20. yüzyılın en iyi yazarlarından biri olarak gösteriliyor. Benim şaşırdığım noktalardan biri de Japonya'da çok eleştiriliyormuş yani okuduklarıma göre. Ama dünyanın geri kalanında hani Japonya'da eleştirildiği kadar eleştirilmiyormuş. Tabii ki bu %100 doğru mu değil mi hani bilmiyorum ama böyle bir bilgiye rastladım. İmkansızın Şarkısı adlı kitabı ve bundan da bahsedeceğim. İngilizcesi Norwegian Wood. Bu kitap 16 dile çevrilmiş arkadaşlar ve bu kitapla zaten adını duyurmuş hani ilk defa. Ve çok çok ödül almış ve çok disiplinli bir insanmış. Zaten hani 12 Ocak Oğlak Burcu olmasından ben biraz bunu çıkardım. Bunun yanı sıra, şimdi ilk ben size aslında Haruki Murakami ile nasıl tanıştım? Bundan bir bahsetmek isterim. Sanıyorum 6-7 sene önceydi yani hani 6-7-8 sene önceydi maksimum. Bir arkadaşım böyle kafede oturuyorduk, bir arkadaşım, hatta kendisi matematik hocasıydı. Bana e, o zaman o okuyor muydu ya da okumuştu, bitirmiş miydi öyle bir şey. Son zamanlarda Norwegian Wood diye bir kitap okudum dedi, beni çok etkiledi. Okudun mu bu kitabı? Haruki Murakami diye bir yazar demişti. Ve ben hiç duymamıştım yani o kim, hani değişik bir isim Japon mu, ne, nereli falan. Bir de ben böyle değişik yazarları ve güzel kitapları çok severim. Yani roman olacaksa ya da roman okuyacaksam hani öyle boş romanları okumayı çok fazla sevmem açıkçası. Bu benim kişisel tercihim. Boş dediğim de hani böyle bana bir şey katmayan romanlar. Neyse işte biraz böyle bahsettim. O zaman da galiba Türkçe'ye çevrilmemişti. Zaten sanıyorum bir 4-5 sene önce çevrilmiş olması lazım. Ya da bilmiyorum çevrildiyse de bana İngilizcesini söylediği için ben hemen aldım ve hemen okudum. Ve birkaç günde bitirmiştim o kitabını. İşte dediğim gibi bu zaten Norwegian Wood İngilizcesi, imkansızın şarkısı da Türkçesi. O kadar etkilenmiştim ki size anlatamam. O yüzden bu videoda ben bu kitabı yıllar önce okumuş olsam da şöyle bir konusundan da bahsetmek isterim çok kısaca. Norwegian Wood yani imkansızın şarkısı adlı kitapta arkadaşlar. Bir yolculuk sırasında Beatles'ın Norwegian Wood adlı parçasını duyan kahramanımız 37 yaşında. Ve bu parça, yani bu parçayı duyduktan sonra onu üniversite yıllarına götürüyor. ve bir yolculuğa çıkarıyor ve Tokyo'ya götürüyor. En yakın arkadaşının intihar etmesi, sonrasında onun kız arkadaşıyla yakınlaşması, sonrasında zorunlu ayrılık yaşaması bu gibi böyle konuları ele alıyor. Ama zaten Hani bunlar böyle çok tabii ben hani çok kısaca anlatıyorum. Haruki Murakami'nin dili o kadar sürükleyici ki o romanının için, o kitabın içine sizi böyle alıyor ve kendisine bir yerde en azından kendim için bunu söyleyebilirim. Ve birçok yerde de okudum hani onun kitaplarını elimden düşüremiyorum. İşte okumayacağım diye kendime söz veriyorum ama sonra bir bakıyorum yine başka bir Haruki Murakami kitabına başlamışım diyenler vardı. Ben de aynı bu şekilde böyle o kitabın içine yani hikaye sürükleniyorum ve beni alıp götürüyor. Yani acaba ne olacak diye hep bir merak uyandırıyor. O yüzden beni çok etkileyen bir kitaptı. Hani bu iki kitaba geçmeden önce o kitabı da size önermiş olayım. Hatta bu üç kitap arasında okuduğum Başka kitabını okudum mu diye bu videodan önce düşündüm ama sanıyorum okumadım. Galiba ben toplamda 3 kitabını okudum. Okuduysam da e, Karanlıktan Sonra diye bir kitabı var şu an elimde. Arkadaşım onu bana hediye etti. Bir de Sahilde Kafka kitabını aldım. Onları okuyacağım. Eğer ki okuduğum başka kitabı da olduysa zaten Instagram'dan şuraya koyuyorum. Takipteyseniz oradan da storylerde size paylaşırım bilginiz olsun. Kendisinin en en en ilgimi çeken yanı anlatımında yani bütün kitaplarında neredeyse müze olan ilgisini görüyorsunuz. Zaten hani özellikle bu kitabında o kadar çok şarkı, o kadar çok e gruba gönderme yapmış gibi onların şarkılarından bahsediyor ki çok sıkı bir müzik dinleyicisi olduğunu ben anladım. Özellikle hani 60'lı, 70'li, 80'li yılların müziğini çok seviyor. Anladığım kadarıyla yazarımız. Bunun yanı sıra anlatım dilini çok sevdim. Hayal dünyası çok geniş ve şunu da tabii ki de söylemem gerekiyor. Yer yer böyle karamsar hatta neden bu kadar depresif yazıyor ya da neden hani böyle bir şey düşündürüyor gibi böyle bir yere sürüklenebilirsiniz kitabını okurken ve bazen sinir olabilirsiniz. <gülüyor> yer yer böyle kendisi biraz karamsarmış gibi gelebilir ve sizi sürüklediği yer size böyle gerçekten neden buraya getirdi bu yazar konuyu ya da neden böyle biraz daha mutlu umutlu yazmıyor diyebilirsiniz yer yer. Özellikle bu kitapta o çok vardı yani ben bunu çok hissettim. Bu yine daha e, umutlu, daha böyle... E, Olumlu, pozitif bir kitaptı bu kitaba göre hani duygu olarak. Dolayısıyla da ama bence bu başarılı bir şey. Çünkü bir yazar böyle hep sizi çok mutlu işte ne bileyim böyle çiçekler, böcekler dünyasında tutuyorsa bana kalırsa o böyle müthiş başarılı bir yazar değildir. Çünkü hayat gibi hani dalgalı, inişli, çıkışlı ve hayal gücü de zaten inanılmaz geniş olduğu için hani hiç hayal edemeyeceğiniz böyle hani bunları nereden buldu, ne alaka şimdi diyeceğiniz böyle bir sürü noktaya da değiniyor. Tabii ki de gerçek dünyada var olmayan yerler ya da konular. Ve bu yüzden de zaten şöyle bir şey var. Gerçek ve hayal çok karışıyor. Hep böyle karışık bir döngüde gidiyor. Merak uyandıran, şaşırtan bir dili var yazarın. Bunu da söylemek isterim. Ve bütün bunları söylemişken şimdi hazırsanız öncelikle sizinle Sputnik sevgilim mi paylaşsam? Yok ilk Dans Dans Dans kitabını paylaşayım. Bunu benim bir arkadaşım okuyordu ve ben de zaten hani onda gördüm güzel mi hani güzel bir kitap mı dedim. O da evet ben zaten çok severim yazarı deyince ben de o Norwegian Wood kitabını zaten okuduğum için dedim ki ben de okuyayım. Yalnız bu, bu kitap arkadaşlar 525 sayfa. O yüzden biraz benim gözümü korkutmuştu. Ama yazarın dilinin ne kadar akıcı olduğunu da bildiğim için dedim ki ben bunu okurum. Hani hiç sıkıntı yok. Gerçi bunu dedim ve bilmiyorum 4-5 ayda hatta 6 ayda falan okumuş olabilirim. Ama ben yani aynı anda böyle 3-4 kitap okuduğum için bu benim kişisel bir şeyim. Bu kitabın konusu 2008 yılında bu arada Türkçe'ye çevrilmiş... Konusu Yaban Koyununun İzinde romanının devamı niteliğindeymiş. E, yazarın Yaban Koyununun İzinde diye bir kitabı varmış ben okumadım daha. Ticari bir yazar olarak geçimini sağlayan isimsiz bir kahramanın gerçeküstü talihsizliklerini aslında konu alıyor. Ve e, Murakami'nin kitaplarında aslında hep bir hayal yeri var yani... Gerçek dünya var bir de gerçek olmayan dünya var ve bu ikisi arasında aslında yolculuğu konu alıyor. Ama bu böyle reenkarnasyon gibi değil. Yani mesela zaman kavramı kendisinin romanlarında çok farklı işleniyor ya da ölüm aslında onun için yok gibi. Yani o sanki ölümden sonra da bir hayat var ama o hayat da çok gerçekçi. Onu da çok değişik bir dille anlatıyor. Yani gerçekten kendine has. Yani tek söyleyebileceğim bu. E, bu kitabı 10 üzerinden 6 vereceğim. Yani bana kalırsa çünkü hani o imkansızın şarkısı olan Norwegian Wood 10 üzerinden 9-9,5'tu. Beni çok etkilemişti. Günlerce onun etkisinde kaldığımı hatırlıyorum ama bu böyle hani okudum, iyi yaptım ama okumasam da olurdu dediğim bir kitap oldu. İkinci olarak okuduğum ve bu sabah bitirdiğim kitap da arkadaşlar Sputnik sevgilim. Bu arada böyle yakınlaştırmıyorum çünkü yakınlaştırınca netlemiyor bir şeyler oluyor. Ben böyle elimde tutayım zaten. Taki şuraya falan da koyarız hani ben bahsederken oradan da görürsünüz. Sputnik Sevgilim'de 224 sayfalık bir roman ve konusu 99 yılında yazıyor bildiğim kadarıyla bunu da yazarımız. Japonya'dan bir Yunan adasına varan 3 kişilik bir aşk hikayesini ele alıyor. Bu kitap ve aşkın kendisinin bir yolculuk olmasının hikayesi aslında. Ve bir şey daha söylemek istiyorum pardon. Ve bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Sonlarının ucu yani... Hangi kit? Yani şu ikisi için söyleyeyim. Hadi, hadi hani sonlarını hatırladım. Romanlarında hep ucu açık. Yani sanki size bırakıyor ve böyle bir umut var genelde ama ne olacağını bilmiyorsunuz. Hani her yere gidebilir ve bu biraz beni aslında sinir ediyor. Hani daha böyle şu şu şu oluyor deseydi ya da hani bu yolda bitti bu hikaye deseydi daha mutlu olurdu. Ama genelde hep böyle biraz havada bilerek tabii ki de bunu yapıyordur. Bırakıyor kitaplarını. Bu şekilde bunun yanı sıra ben bir de şuna baktım. Kendisinin toplamda yazdığı kaç kitabı var diye bir baktım. E, tabii ki hepsi Türkçe'ye çevrildi mi emin değilim ama en az 28 adet kitap yazmış şu zamana kadar. Ve ben dediğim gibi sahilde Kafka bir de karanlıktan sonra, karanlıktan sonra işte hediye geldi bana. Çok e, mutlu olmuştum. Onu okuyacağım ama bayağı kısa. Sahilde Kafka'yı da ona başladım ama aynı zamanda okudum 2-3 kitap olduğu için onu da böyle okunacaklar listeme koydum. Bir de arkadaşlar tabii hani parantez açarak şunu da belirtmek isterim ki gerçekten zaten hani e, çok fazla ödül almış. Hatta aldığı ödülleri şuraya ya da buraya bir yerlere koyarım bulabildiklerimi. Ve galiba Nobel Edebiyat Ödülü'ne de aday gösterilmiş bir e, Haruki Murakami. Bence kesinlikle hak ediyor. O kadar özgün yani ben mesela Dostoyevski'yi çok severim. Çünkü ben Rus edebiyatına çok ilgiliyim. Her ne kadar böyle deli gibi e, hani Rus yazarların bütün kitaplarını bilmesem de hani Dostoyevski'nin kitaplarını, okuduğum kitaplarına hep böyle bayılmışımdır. Onun da böyle kendine has bir dili var bence. Haruki Murakami tabii ki de Japon bir yazar ama onun da kendine has bir dili var ve böyle gerek filmlerde hani yönetmenler olsun, gerek de kitaplarda böyle yazarlar olsun kendine has, kendi dünyasını yaratan e, yazarlar ya da yönetmenler beni çok etkiliyor. Yani kendi özgünlüğünü gerçekten korkusuzca sunabilen, bunu üretebilen ve bunu bize aslında geçirebilen yansıtabilen bu duyguları, düşünceleri e, insanlar beni çok etkiliyor. O yüzden bu arada buna da e, puanım 10 üzerinden 8,5. Ben bayağı beğendim bu kitabı. O yüzden de Murakami benim için çok sevdiğim yazarlar arasında yerini aldı. Ve ben e, bu iki kitabı da açıkça size hediye etmek istiyorum. E, yani yorumlara e, yani yorumlara yazanlarınızdan iki kişiye tabii ki de bu iki kitabı hani iki farklı kişiye göndereceğim. YouTube'dan yazarsanız yorumları ben e, zaten oradan hani size söylerim. Yani Instagram'dan da adres bilgilerinizi isterim. O yüzden eğer ki bu iki kitaptan birine talip olmak isterseniz dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Hani hiç öyle şunu yazmanız gerekiyor falan değil. İçinizden ne geliyorsa yazabilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi hani bir süredir böyle takip eden ve e, yorum bırakan birine gidecek. Tabii ki de bunu söylememe herhalde gerek yok ama ben altını çizerek okuyorum ve hani böyle altı çizili birçok yer görebilirsiniz o yüzden bu sizin hani böyle bazıları çünkü sinirini bozabilir sinirinizi bozmuyorsa altı çizili kitapları okumayı seviyorsanız Ayrıca keyif alırsınız diye umuyorum Son olarak arkadaşlar bir de size bazı yerleri böyle altını çizdiğim bazı yerleri böyle kısa kısa okumak istiyorum ki Hani Murakami'nin dilini ya da o Esprili yaklaşımlarını falan böyle biraz anlayabilin Mesela şöyle her insanın kendine göre varacağı bir zirve noktası vardır. Oraya eriştikten sonra yokuş aşağı inmeye başlarsın. Bu düşüşün çaresi yoktur ve o zirve tam olarak neresidir bunu kimse bilmez. Mesela beni etkileyen bölümlerden biri ya da şöyle bir şey vardı. Sessizlik baskındı. Bir şeyin sesi çıkar çıkmaz geride hiç iz bırakmadan sessizliğin içinde emilip gidiyordu. Ya da benim çok sevdiğim Hawaii'de Kauai adası vardır. Oradan bahsetmiş. İşte Kauai iyi bir yerdir. Hem sessizdir, hem de az sayıda insan vardır. Aslımı sorarsan ben Kauai'de yaşamak isterim. Ben de Kauai'de yaşamak isterim. Bu benim hayallerimden biri hatta ve ben bu yani bu, bunu okuyunca şok oldum açıkçası. Demek ki dedim belki kendisi de Kauai'ye gitti. Bu kitaptan bir de bir yer daha alıntılamışım. Şurayı da okuyayım. Şöyle. Ben yarın Hawaii'ye gidiyorum. Hem de bir başkasının parasıyla Dünyanın olması gereken hali bu muydu yani? Bu bu kitaptan. Bu kitaptan da böyle birkaç tane okuyayım. Ya hoşunuza gidiyor mu bilmiyorum. Benim hani bir video izlesem hoşuma giderdi diye düşünüyorum. Şöyle birkaç yine alıntı. Saçma esprilerin yakıt olarak kullanıldığı bir araba icat edilirse sen çok uzaklara gidebilirsin. Bu benim çok hoşuma gitti bu cümle açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. İnsanın hiç tanımadığı birinin hatasını eleştirmesi çok kolay bir şeydi. Ve, ve de kendini çok iyi hissettiriyordu. Öyle değil mi yani? Hiç tanımadığımız insanlarla hiç bağımız olmadığı için her zaman eleştirmek kolaydır bence de. Ama tabii eleştirmesek daha iyi. Burada da şöyle bir şey var. Ben hassas insanların başkalarını incittiklerini defalarca gördüm. Ve söylenenleri olduğu gibi almadım. Ya bilmiyorum beni etkiledi arkadaşlar bu yazar böyle ruhumda bir yerlere dokundu o yüzden dediğim gibi ben öneririm hatta şunu sormak isterim video, videoyu kapatırken sonlandırırken sizin okuduğunuz Haruki Murakami romanları var mı tabi bu yani bunlardan ya da Norwegian Wood'dan başka da olabilir. Okuduysanız onu da yorumlarda paylaşırsanız ve de en çok belki hani ne sevdiniz o kitapta, romanda ve ne sevmediniz. Belki buna da hani değinirseniz hem ben de okumuş olurum hem de diğer videoyu izleyen arkadaşlarımız da okur. Faydalanır yorumlarınızdan diyorum. Ve artık burada videoyu sonlandırıyorum. Varlığınız için minnettarım. Yani gerçekten çok böyle sizinle bir şeyler paylaşırken... Mutlu oluyorum yani sizden geri dönüşler, hani yorumlarınız, bana instagramdan yazmanız, her şey böyle sizin yani benim bana söyledikleriniz, benimle etkileşime geçtiğiniz, kurduğunuz cümleler benim için çok şey ifade ediyor. Bunu gerçekten bilmenizi istiyorum. O yüzden varlığınıza müteşekkirim demek istiyorum. Ve Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya Instagram'ı bırakıyorum. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her hafta Cuma günü arkadaşlar 6'da video geliyor. Bazen hani çok nadir de olsa ama arada içimden geldikçe iki video yayınlamak istiyorsam Pazartesi 6'da da ekstra olarak yayınlıyorum. Son olarak sizin ele almamı istediğiniz ya da Kardelen şu kitapta ilgini çeker dediğiniz kitaplar varsa onu da bu videonun ya da kitap önerisi videolarının altına arkadaşlar yorumlarda yazın ki belki de benim bilmediğim bir kitaptır, onu da sizlerle paylaşabilirim. Bu arada şu anda okuduğum bir kitap var, ismini paylaşmayacağım ama Murakami'nin değil. Çok merak ediyorum ve çok bilinen bir kitap ve uzun zamandır aklımda olan başlamadığım bir kitap. Ona başlayıp yani beğenirsem, bitirirsem tabii ki birkaç ayı bulur diye düşünüyorum biraz orta kalınlıkta. Onu da paylaşacağım sizlerle diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Ay şöyle oynamak geliyor hep böyle küpelerle içimden. Bu arada beni böyle sokakta göremezsiniz. Yani takmayacağımdan değil, hani aa işte bunlar çok renkli falan öyle bir şeyden değil, öyle bir şeyden dolayı değil ama böyle şey oluyor mesela böyle küpeler taktığımda ben hep şöyle şöyle falan yapasım geliyor. Hani bunlar hep sallanıyor ya. Böyle hep oynayasım geliyor. Çocuk gibi oynamamam gerektiği için. Size çiçeği göstereceğim. Geçen günlerde arkadaşlar doğum günümdü. O yüzden de bu bir doğum günü çiçeği ama çok hoşuma gitti. Bir bakar mısınız? Böyle haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.